Merhabalar, bugün sizlere 4 Şubat 2022 tarihinden bahsedeceğim. 4 Şubat tarihi oldukça önemli. Artık Şubat ayına ve 2022 yılına giriş yaptığımızı gösteriyor. Önemli etkileşimler var. Bu tarihi itibariyle artık Merkür Retrosu bitecek biliyorsunuz. Geçtiğimiz ay boyunca, Ocak ayı boyunca hem Venüs hem de Merkür Retrosu ile beraber yeni işlemlerimizde aksaklıklar yaşadık. Ve sanki yeni gündemlerle e, ilgilenemediğimiz ve 2021'i kapatamadığımız temalarla ilgilenmek durumunda kaldık. Şimdi ise artık... E... Ocak sonu itibariyle Venüs retrosu bitti. Ve 4 Şubat tarihi itibariyle de Merkür retrosu bitiyor. Ve Merkür ve Venüs aynı anda düz seyrine başlıyor olacak. Oğlak Burcu'nda tekrardan arkadaşlar. Oğlak Burcu temaları özellikle 2020 senesinde yaşadığımız temalara götürdü bizleri Ocak ayı itibariyle. Dolayısıyla burada çözümleyemediğimiz ve bir şekilde hasır altı etmiş olduğumuz konuları tekrar çözümün kadına da fırsatlar yakaladığımızı söyleyebiliriz. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak e, bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. E, bunun yanı sıra Ocak ayında neler yaşadınız? Hem Venüs hem de Merkür Retrosu'nda neler yaşadınız? Yorumlarda paylaşırsanız. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü Ocak ayı birçoğumuz için oldukça zorlayıcı, e, oldukça kafa karıştırıcı bir ay olarak geçti. E, ancak hep söylemiştik Şubat'tan itibaren artık 2022'nin temasını yavaş yavaş anlamaya başlayacağız. E, ne oldu yeni yıla girdik ancak gündemlerimiz değişmedi diyorsanız artık Merkür Retrosu'nun bitmesi 4 Şubat tarihi itibariyle 2022'nin gelişini kutlayabiliriz bugünün bir diğer önemi Güneş Satürn kavuşumu yaşanacak kova burcunun 15 derecesinde ve aynı zamanda Mars ve Jüpiter arasında da 60 derecelik bir açı oluşacak arkadaşlar burada çok güzel etkileşimler var. Demek ki 4 Şubat tarihi hem Merkür retrosunun bitmesinden bir tevellit hem de Mars-Jupiter etkileşimi Güneş-Satürn kavuşumuyla beraber enerjilerin artık bizi yavaş yavaş desteklemeye başladığı bir süreci işaret etmekte. Tabi Merkür retrosu bitiyor. Merkür düz seyrine başlıyor ve Plüto ile tekrar bir kontak kuracak biliyorsunuz. Merkür ve Plüto bu esnalarda hem düz hareketi hem de retrosu esnasında birden fazla kez kontak kurdu ve çok fazla uzaklaşamadan tekrar düzlerine başlayacak. Dolayısıyla merkür Plüto kavuşumu ile beraber esasında Bizler çok sağlam kararlar almaya başlıyoruz. Kafaya taktığımız belli bir takım konular var. Bunların üzerine odaklanmaya çalıştığımız ve özellikle 2022 senesinde 27 derecenin çok önemli olduğunu ki Kasım 2021 ile başlayan tutulma döngüsünde ilk kez bahsini geçirmiştik. Ve Plüto'nun 27 derece oğlak burcunda bulunması bu anlamda Merkür-Plüto kavuşumunun da Kasım ayından beri süre gelen süreci tamamlamak için artık bir basamak olduğunu gösteren etkileşimleri barındırıyor. Burada Merkür-Pürüto kavuşumu tekrar etkili olacaktır. Hemen 4 Şubat tarihinde retro bitimiyle beraber tabii ki yine imzalar, anlaşmalar, yeni görüşmeler ve teklifler açısından çok uygun olmuyor. Çünkü hali hazırda Merkür'ün kendi yerini bulması gerekiyor. Dolayısıyla birkaç gün daha beklemek yerinde olacaktır ki zaten birkaç gün daha bekledikten sonra Merkür-Pürüto tam kavuşumu yaşanacak arkadaşlar. Burada Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başlangıcında aslında biz merkür Plüto kavuşumunun etkisi altındayız. Hem düz seyriyle hem de retro seyriyle beraber süreç biraz daha uzun hale geliyor. Şimdi merkür Plüto kavuşumunda özellikle daha çok takıntılı düşünceler saplantı haline getirdiğimiz, kafaya taktığımız konulara dair bir takım gelişmeler yaşanabiliyor. Çok dönüştürücü haberler ve gündemler arkadaşlar. Tabi burada bir takım kayıplar, küllerinden yeniden doğmak birçoğu insan belki kayıp haberleri almış olabilir. E, ruhsal dönüşüm adına aslında ya hep ya hiç felsefesini benimseyeceğimiz çok sert kararlar alma eğiliminde olabileceğimiz bir süreci de işaret eder. Tabi dilimizin de kemiğinin olmadığını gösterir esasında. Bilhassa Merkür Retrosu esnasında ile kavuşum, geçmiş konuları çok sert bir şekilde ifade etmeye içerirken düz zehirinden sonra da belki bu alandaki konuları çözülmek adına sert kararlar alabileceğimizi gösteriyor. Yine 4 Şubat tarihi bu anlamıyla önemli olacaktır. Tabii ki devam eden birkaç günlük süreçte. Bunun yanı sıra ne dedik güneş satürn kavuşacak bugün 15 derece kova burcunda güneş ve satürn kavuşuyor ve aynı zamanda 5 derecelik bir orta da Uranüs ile kareleri devam etmekte. Güneş satün kavuşumu ile beraber iki büyük ve iki e, otorite sahibi gezegenin kavuşumu aslında hayatımızda ciddi konuların da e, bir taraftan bizleri e, zorladığını gösteriyor. Demek ki hayatımızı da temellendirmeye başlıyoruz. Özellikle 15 derecede meydana gelmesi e, artık hayatımızın orta noktasını bulmamız, artık hayatımızı sağlam bir temele oturtmamız adına bazı fırsatlar yakalayacağımızı gösteriyor. Ancak bu fırsatları yakalarken aynı zamanda sorumlulukları almaktan da kaçınmamamız gerektiğini ifade eden bir gökyüzü etmenim. Uranüs'ün buradaki sert kontağına bakacak olursak, bilhassa burada bazen res çekmek, bazen özgürleşmek ihtiyacı da mevcut otoriter, Düzen veya mevcut sorumluluklarımıza karşı bir yandan da bir tarafımızın özgürleşme isteği, baş kaldırma isteğini ön plana çıkarıyor. Belki de bu özgürleşmek namına e, kendi hayatımızın sorumluluğunu artık elimize almamız gerekecek. Yani e, belli bir isyanda bulunmadan önce, baş kaldırmadan önce yapılması gerekenleri yapmamız gerekiyor. Kuru kuruya hareket etmek çok da doğru olmayacak gibi gözüküyor bu kavuşumla beraber. Çünkü Güneş-Satürn kavuşumu bize hayatın ve geleceğin için net bir adım at ve bunun sorumluluğunu kendi başına al diyor. Özellikle aile büyükleri, otorite konumundaki kişiler, devlet başkanları, baba figürü, patron figürleri, yaşça büyük kimselerin hayatında önemli gelişmeler olabileceğini, bunlarla alakalı önemli ve ani gündemlerin olabileceğini gösteren bir gökyüzü etmeni. Bunun yanı sıra tabii ki burada otoriteye baş kaldırma gibi bir temanın ön plana çıktığını görüyoruz. Ancak burada güçlü olan taraf otorite olacaktır. Çünkü Dediğim gibi güneş satün kavuşumu yaklaşan Uranüs etkileşimiyle beraber aslında bir baş kaldırmadan ziyade öncelikle baş kaldırmanın altını doldurmak gerekiyor. Bir temele koymak gerekiyor. Bunu bir temellendirmek gerekiyor. Ve hayatının sorumluluğunu aldıktan sonra aksiyon almak veya belli bir noktadan kopmak, belli bir otoriteden kopmak, belli bir sorumluluktan, yükümlülükten kopmak daha kolay olacaktır gibi gözüküyor açıkçası bu etkileşimle beraber. Tüm bunların yanı sıra bir de Mars-Jüpiter etkileşimimiz var. Mars 7 derece oğlak burcunda, Jüpiter ise 7 derece balık burcunda bulunmakta. Özellikle toprak ve su gruplarının ilk 10 derecesinin oldukça şanslı olacağı etkileşimlerden bahsediyoruz. Mars-Jüpiter etkileşimi aynı anda birden fazla konuyla ilgilenmek, bir konuya odaklanmak, bir şansı kaçırmamak adına harekete geçmek, aksiyon almak gibi temaları içeriyor. Özellikle Venüs ve Mars arasındaki 4 derecelik orba bakacak olursak, Venüs-Mars kavuşumunun da devam ettiğini ifade edebiliriz. Bu etkileşimle beraber e, buradan Bir takım fırsatların, şansların da karşımıza çıkma ihtimalini gösteriyor. Bunlara tutkulu başlangıçlar ve tutkulu adımlar atarak ulaşabileceğimizi ifade etmekte. Burada özellikle 12. ev ve 10. ev tamalarını düşünecek olursak, karşımıza çıkan, geleceğimizle alakalı atılması gereken adımlar, fırsatların anlamına, sezgilerimizin bize rehberlik edeceğine, aslında rüyalarımız, sezgilerimiz yoluyla ...hangi yönde ilerlememiz gerektiği noktasına mesajlar alacağımızı gösteriyor. Gökyüzünde gerçekten bu tarih itibariyle çok ilginç kümelenmeler var. Venüs ve Mars arasında, Merkür ve Pürüt arasında, Güneş ve Satürn arasında... Hatta hala hazırda 4 Şubat tarihinde Ay ve Neptün arasındaki etkileşim özellikle bugün itibariyle göreceğiniz rüyaların büyük mesajlar içerebileceğini ifade ediyor. Zaten artık sezgisel ve ruhsal dünyayla bağlantımızın kontağımızın çok daha günlük hayatımızda hissedilebilir olduğu bir boyuta doğru da yaklaşmaktayız biliyorsunuz ruhsal anlamda. E, dolayısıyla burada e, sezgilerimiz bize rehberlik ediyor ve aynı zamanda hayatımızda geleceğimize dair çizmek istediğimiz, amaçladığımız, hedeflediğimiz konularda adımlar atılması yönünde e, rehberlik sunuyor e, şeklinde de yorumlayabiliriz. E, sağlık açısından e, şifa bekleyen, e, iyileşme ile alakalı gündemleri olan, hasta olan insanların özellikle bu alanda... ...çok mucizevi şekilde... ...şifalanması ihtimali söz konusu. doğanın meditasyonun... ...manevi ve... ...kolektif bilinçle kurmuş olduğumuz kontağın... ...tesirinin çok daha büyük olma ihtimali... ...yine bu tarih itibariyle... ...söz konusu arkadaşlar. Evet hayatın somut gerçeklerine dair adımlar... ...atarken bir taraftan da... ...ruhsal yönümüze dair... ...soyut tarafına dair de... ...gündemler 4 Şubat tarihinde... ...çok aktif bir şekilde... Kendisini gösteriyor olacak arkadaşlar. Ee, senkron bir şekilde hayatın hem somut hem soyut hem gecesini hem gündüzünü aynı anda yaşayabileceğimiz bir günden bahsediyoruz. Gerçekten enerjiler çok yoğun ve artık 2022 senesi 4 Şubat tarihi itibariyle başlıyor. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Mutlu seneler diyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram Opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbigeci.com adresini kullanabilirsiniz. DM'lere ve e-postalara aynı gün içerisinde bazen aynı hafta içerisinde dönüş sağlayamayabiliyorum. Onun için hepinizden özür dilerim. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.